Değerli izleyenler, Türkiye'nin <gülüyor> en tarafsız ana haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Enes Ömer Targın Mazat, haykaber.com ana haber bülteni başlıyor değerli dostlar. Yaklaşık 1 saattir bu ekranlarda çıkan gelişmeleri sizler için paylaşacağız efendim ana haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tarafa olursak.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 Bir kolay kanalımız Tar Kaber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Yayında Çanlı yayın da yayınlayız efendim. Uçanlı yayın kanalımız talka vertüren bize ulaşabilirsiniz. Like ile ister dostlar. Like kanalımız Tarık Aferin. Bizlere ulaşabilirsiniz. olayda yayıdayız efendim Nonolive kanalımız yukarıımız Star haberden bitir alabiliriz sana Efendim bir geçiyoruz değerli izleyenler Bu projede sonra gelindiği açılış tarihi belli oldu Türkiye'nin en büyüğü olacak değerli izleyenler. Türkiye'nin en büyüğü olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde sonra gelindiği bakan kurum açılış tarihini duyurdu değerli izleyenler. Türkiye'nin en büyük millet bahçesine geri gerisayın başarı, çevre ve Şecilik ve iklim değişikliği bakanı Murat Kurum, sürdürülebilir yüzyıl zirvesi programında <gülüyor> Atatürk Havalimanı millet bahçesinin açılış tarihi duyurdu. İşte haberin detayları. Türkiye'nin en büyüğü olacak, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde sona gelindi. Bakan kurum açılış tarihini duyurdu. 13 Ocak 2023 2028 son güncelleme. 13 Ocak 2023 2101. Türkiye'nin en büyük Millet Bahçesi'nde geri sayım başladı. Devre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi, programında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılacağı tarihi duyurdu. İşte haberin detayları. <gülüyor> Takip et. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin en büyük millet bahçesi olacak olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin Nisan ayında açılacağını söyledi. Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Turkuvaz Medya Center'da gerçekleştirilen Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi programına katıldı. Yeni konut projesi için 15 soru 15 cevap. Nisan ayında açılıyor. Bakan kurum, 81 ilde 81 milyon metrekare hedefiyle yola çıktığımız millet bahçelerimizde şu an itibariyle 468 millet bahçesine ulaştık. İnşallah en büyük millet bahçemizi de Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi olarak Nisan ayında bitirip İstanbullu vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Fethin 570. yıl dönümünde tüm İstanbul'a, tüm Türkiye'ye armağan edeceğiz, ifadelerini kullandı. Türkiye yüzyılında sürdürülebilirliğin öncelikli bir konu olduğuna dikkat çeken bakan kurum, küresel kirliliğin %75 inden insanların sorumlu olduğunu ifade etti. Bakan Kurum, sosyal, ekonomik ve çevresel konularda önemli etkiler oluşturan her projeyi, her insanımızı, her akademik çalışmayı Türkiye Yüzyılı Yatırım Planlamalarının önceliği yapacağız şeklinde konuştu. Bakan Murat Kurum 3. Sıfır Atık Zirvesi ve ödül töreni İnde konuştu. Bulaşıcı hastalıklar insanlığın en büyük tehdidi olmaya devam ediyor. Sürdürülebilirliğin karşısındaki en büyük engelin küresel iklim değişikliği olduğunu ifade eden bakan kurum, şunları kaydetti. Geopolitik istikrarsızlıklar, siber güvenlik, enerji ve bulaşıcı hastalık riskleri, doğal kaynak ve biyoçeşitlilik kaybı, düzensiz göç, su kıtlığı, finansal ve makroekonomik bozulmalar dünyayı bekliyor. Bugün dünyanın kutuplarında buzullar hızla eriyor. Ülke büyüklüğünde orman yangınları çıkıyor. Bulaşıcı hastalıklar insanlığın en büyük tehdidi olmaya devam ediyor. Sadece çevresel bir sorunla değil, bir ekonomi, bir kalkınma sorunuyla birlikte yaşadığımızı artık tüm açıklığıyla anlamak zorundayız. İklim krizi noktasında insanın hem mağdur hem fail, hem maktul hem suçlu olduğunu bilmek durumundayız. Ellerini yıkarken nehire doğru eğilen, nehrin suyunu bile dışarı akıtarak israf etmekten kaçınan insanoğlu, bu durumdan nasıl bir tüketim ve israf canavarına dönüştüğünü sorgulamalıdır. Bakan kurum duyurdu. Yeni konut kampanyası geliyor. Bakan kurum, bundan 20-30 yıl önce geri dönüşüm düşüncesi yerleşmeli temennilerinde bulunuyorduk. Bugün, bütün dünyanın gıptayla baktığı, ödül vermeye doyamadığı, insanlık tarihinin en büyük çevre seferberliklerinden birini, sıfır atı, Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde, tüm insanlığa sunuyoruz, ifadelerini kullandı. Türkiye, yüzyılında sürdürülebilirliği kesintisiz kılacağız. Sürdürülebilirliğe katkı sağlayan her projeyi destekleyeceklerini ifade eden Bakan Kurum, Türkiye yüzyılında sürdürülebilirliği kesintisiz kılacağız. Sosyal, ekonomik ve çevresel konularda önemli etkiler oluşturan her projeyi, her insanımızı, her akademik çalışmayı Türkiye yüzyılı yatırım planlamalarının önceliği yapacağız. Bu çerçevede, meclisimizle birlikte kapsamlı bir iklim kanunu yapıyoruz. Yaptığımız her konutu, iklime duyarlı, enerji verimli ve yüzde yüz sıfır atık hassasiyetiyle inşa ediyoruz. Sıfır atık projesini tüm insanlığa sunuyoruz. Geri dönüşüm oranımızı yüzde diye yükselttik, şeklinde konuştu. DHA İlginizi çekebilir. Bakan Kurum'dan İkinci El Konuta Kampanya Açıklaması Bakan kurum duyurdu. 2023 başında paylaşacağız. Bakan kurum Aydar'daki çalışmaların detaylarını bir bir anlattı. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Nisan'da açılıyor. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Değerli dostlar yaklaşık bir saatdir bu ekranlardayız ve diğer haberimizde. Geçiyoruz değerli izleyenler. <gülüyor> Üst üste 8. maçı kazandılar Galatasaray güle oynuyor değerli izleyenler. Galatasaray üst üste 8. lik maçını kazandı değerli izleyenler. Mata'nın yıldızlaştığı maçta sarı kırmızıları Hatay Spor 4-0 gibi rahat bir skola geçti. Süper, süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray sahasında Hatay Spor ile karşı karşı, karşılaştığı son 7, süper, 7, son 7 süper lig maçını kazanan sarı kırmızıları Hatay mücadelesinde kazanıp seriyi 8 maça çıkartmaya hedefliyordu. Katıköy'deki derbi zaferiyle daha da moralleyen Galatasaray maçında başına kadar üstün bir oyun ortaya koydu. Okan Demireli ile ateş hattında bulunan Hatayspor karşılaşmadan 4 soru mağlup ayrılarak kötü gidişatını sürdürdü. Galatasaray ise dikteki galibiyet serisini 8 maça çıkan. Galatasaray üst üste 8. lig maçını kazandı. Matanın yıldızlaştığı maçta Sarı Kırmızılılar Hatay Sporu 4-0 gibi rahat bir skorla geçti. 13 Ocak 2023-21.58 son güncelleme 13 Ocak 2023-22.03 Spor. Sport Auto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray sahasında Hatay Spor ile karşılaştı. Son 7 Süper Lig maçını kazanan Sarı Kırmızılılar, Hatay mücadelesini de kazanıp seriyi 8 maça çıkartmayı hedefliyordu. Kadıköy'deki derbi zaferiyle daha da morallenen Galatasaray maçından başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koydu. Volkan Demirel ile Ateş Hattı'nda bulunan Hatay Spor karşılaşmadan 4-0 mağlup ayrılarak kötü gidişatını sürdürdü. Galatasaray ise ligdeki galibiyet serisini 8 maça çıkarttı. Takip et. Puan mata. İspanya. Yaş 35 pozisyon orta saha. Oynadığı takım Galatasaray. Tüm istatistikler için tıklayın. Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında Hatay ağırladı. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-0 gibi net bir skorla mağlup eden sarı-kırmızılılar, Volkan Demirel'in takımı Atakaş Hatay Spor ile karşı karşıya geldi. 17 puanla 17. sırada bulunan Hatay Spor, 4 maçtır ligde galibiyete hasretti. Galatasaray ile bu hasreti sona erdirmek isteyen Volkan Demirel'in ekibi sahadan 4-0 mağlup ayrıldı. Maç başında Mustara ile sarıldılar. Bolkan Demirel, maç öncesinde uzun yıllar rekabet içerisinde olduğu Fernando Muslera ile sarıldı ve kendisine başarılar dilediler. Kerem yine sahneye çıktı. Maçın henüz 9. dakikasında Kerem Aktürkoğlu sahneye çıktı. Fenerbahçe maçında da gol atan genç oyuncu, yakın mesafeden yaptığı aşırtma vuruşla Erce'yi avladı ve Galatasaray 1-0 öne geçti. Golü Ahmet Çalık'a armağan etti. Sarık, kırmızılı ekipte futbolcular ve teknik ekip, Ahmet Çalık'ı vefatının birinci yıl dönümünde unutmadı. Kerem Aktürkoğlu attığı golün ardından gol sevincinde Ahmet Çalık'ı andı. 45-4-2-0 oldu. 45-4-te Icerdi'nin Arapası'na koşu yapan Dubois, arka direkteki mataya ortasını yaptı. İspanyol Yıldız'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti ve Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Mata'dan bir gol daha. 45-6 da Mata yine sahneye çıktı. İcardinin ceza sahası dışından yaptığı vuruş kaleci Erce'den döndü. Pukuy'i takip eden Mata boş kaleye net bir vuruş yaparak takımını 3-0 öne geçirdi. Gomis perdeyi kapattı. Dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahasına ortasında kale önünde topla buluşan Gomis, düzgün bir vuruşla ağları sarsmayı başardı. Skoru 4-0-A getiren Gomis maçın skorunu belirledi. Ligde 8, toplamda 10 maçtır kazanıyor. Aslan'ın 8-İ Süper Lig, 2-İsizira Türkiye Kupası olmak üzere 10 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Bu karşılaşmalarda Sarı Kırmızılılar Lig'de Karagümrük, Beşiktaş, Başakşehir, İstanbul Spor, Sivas Spor, Ankara Gücü, Fenerbahçe ve Hatay Sporu, Türkiye Kupası'nda da ofspor ile Ankara Keçiören Gücü'nü yendi. Bunlar ilgini çekebilir. Sivet Şirpler'de Ocak indirimi A var. Şimdi satın al. Yeni DS9 sizinle tanışmak için şimdi DS Sporlar'da. ZARAP Ana Haber Bültenimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize Düşüyoruz <gülüyor> Acilen adam atmaları gerekiyor dedi, dedi değerli izleyenler canlı yayın açıkta da başkanımız uyarmıştı dedi, dedi değerli izleyenler Son dakika haberine göre AK Parti Grup Başkan Vekili Turan'dan İsveç'e tepki geldi. Acilen adım atmadık. Son dakika haberine göre AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan katılığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Seçim tarihi altılı masa ve gündemdeki konulara ilişkin konuşan Turan, İsveç'te terör PKK yandaşlarının skandal elemine sert tepki gösterdi. Turan, İsveç'teki infial oluşturan görüntü nedeniyle, İsveç hükümetinin acilen adım atması ve bu konuda net karar alması gerektiğini ifade etti. Son dakika AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan İsveç'e tepki: Acilen adım atmaları gerekiyor. 13 Ocak 2023 19:07 son güncelleme 13 Ocak 2023 19:56 Son dakika haberine göre AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Seçim tarihi, altınlı masa ve gündemdeki konulara ilişkin konuşan Turan, İsveç'te terör örgütü PKK yandaşlarının skandal eylemine sert tepki gösterdi. Duran, İsveç'teki infial oluşturan görüntü nedeniyle İsveç hükümetinin acilen adım atması ve bu konuda net karar alması gerektiğini ifade etti. Takip et. Son dakika haberi, AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, Habertürk ekranlarında katıldığı bir canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. İsveç'te Türkiye aleyhtarı çirkin eyleme ilişkin konuşan Turan, İsveç'teki o görüntü, acilen adım atmaları net karar almaları gereken konudur, dedi. Skandal görüntüler sonrası İsveç'ten tehlike mesajı. Bülent Turan'ın Açıklamalarından Satır Başları Altınlı Masıkta diye ifade edilen yapının, ortaya koydukları güya alternatif modelin ne kadar anlamsız, siyaset felsefesinin dışında bir metod olduğunu öğrenme imkanı buluyoruz. Ortada bakan paylaşımlarından başlayın, muhtemel krizlere, kendi aralarındaki kavgalara hep beraber şahitlik ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi bizim rakibimiz değil. Masanın kurtlar sofrası değil, tilki masası olduğu ortaya çıktı. Herkes kendi dışındaki partilere rakip olarak bakıyor. Milliyetçi Hareket Partisi, bizim rakibimiz değil Refikimiz. Herkes eteğindeki taşı döksün. İddialara bakın, kriz, kaos, kavga, ganimet paylaşımı gibi kavgaları görüyoruz. Farklı kesimlerin fikir tartması başka bir şey, ganimet kavgası başka bir şey. Fek adamlık iddiası külliyen reddettiğimiz bir şey. Türkiye son 5 yıl içinde tabi ki krizler yaşadı ama dünyada petrolün 10 kat arttığı dönemde, savaşların, pandeminin yaşandığı dönemde Türkiye hasarları çabuk onardıysa, çarklarını döndürmeyi büyük başarıyla yürüttüyse bu sistemdendir. Bizim zaman zaman bakanlarımız değişiyor ama kriz olmadan değişiyor. Tek adam iddiası uluslararası, egemen güçlerin sevmedikleri adamlara söylediği bir sözdür. İsveç'te gördünüz. Tek adam her seçime girer mi, her seçimde yarışır mıydı? Halkımız referandumla onay vererek bu sisteme geçti. Dünyada hiçbir topluluğun aldığı bir hakkı geri vermişliği yok. Dünyada hiçbir millet aldığı hakkı geri vermez. Ziyaret iptal edilmişti. Şentop'tan kritik görüşme, başkanlıktan asla parlamenter sisteme teknik olarak, felsefe olarak geçiş yok. Alt bir kere bu yetkiyi vermez. Parlamenter sisteme geçmek için 400'den fazla rekili alması lazım. Hadi aldılar diyelim, referanduma gitmek durumundalar. Referandumu kazandılar diye düşünelim. Tüm liderlere soruyorum, Türkiye'nin en çok oy alacak partisi, eski sisteme göre başbakan olma ihtimali hangisi? Sayın Erdoğan'ın önünü açmış olurlar. Sayın Erdoğan'ın 20 yıllık siyasi tarihinde en büyük oyu alarak seçileceğini biliyorum. Gittiğimiz yerlerde millet bizimle sıkıntısını paylaşıyor, şu derdim var ama sen çöz diyor. Halkın içindeyiz, halkımızın yaparsa Erdoğan yapar dediğini biliyoruz. Erdoğan tarihin en çok oyunu alacak iddia ediyorum. Seçimler ne zaman yapılacak? Seçime kalmış 3-5 ay. Anayasanın gereği olarak seçimin tarihi 18 Haziran'dır. Geçen Meral Akşener açıklama yaptı. Hava sıcak seçim yapmayacak dediler. Bu çok cahilci açıklama. Haziran seçimlerinin hiç şikayetçisi değiliz. Aklın yolu bir. Herkes Haziran seçimlerindeki engellere baksın. Hac meselesi var. Okulların tatili meselesi var. Kurban bayramı var. Bunlara baktığımızda 18 Haziran'a razıyız ama halkın daha rahat oy kullanacağı tarihi bulalım diyoruz. 18 Haziran'a en yakın tarih hangisi ise onu yapmak lazım. Anayasa 116, Meclis 5'te 3 çoğunlukla görüşür, tarih belirlenebilir, diyor. Sayın Cumhurbaşkanı uyarmıştı. Biz siyasi polemik yapmayı değil iş yapmayı tercih ediyoruz. Yalandan, dedikodudan, iftiradan ağzımız çok yandı. İsveç'teki kötü tablo Avrupa'nın içine düştüğü hazin tabloyu örnek. Sayın Cumhurbaşkanı, yapmayın terör sizi vurur demişti terörün dili dini milleti olmaz dedik İsveç'e sert tepki İsveç'teki o görüntü acilen adım atmaları net karar almaları gereken konudur İsveç'in NATO sürecinde terörle ilişkisi durdurulmazsa üyelik sürecine Türkiye'nin Evet demeyeceği duyurulmuş oldu Avrupa'nın tavrını Türkiye izleyecektir Sayın Erdoğan'a ilişkin kötü görsel Erdoğan'ın kendisine değil Büyüyen Türkiye, oyunları bozan Türkiye'ye karşı yapılmış demektir. Bu, Bunu sevmeyen insanların yaptığı iş bu. Erdoğan'ın kaderiyle Türkiye'nin kaderi özdeşleşti. Onun için bunu yapıyorlar. Her konuda kavga edelim, polemik yapalım ama ulusal konularda, terör konularında, dış meselelerde mutlaka beraber olalım. Biz muhalefetin zaman zaman büyükelçilere şikayet edilmesinden bıktık. EYT ne zaman meclise gelecek? EYT ana hatlarını Cumhurbaşkanımız kamuoyuna duyurdu. Çok büyük sayı var. O anlamda büyük problem vardı, çözüldü. Biz eklin bütün sorunlarını isteyen bir ekibiz. Çalışmanın sonunda komisyona gelir. Bir an önce olmasını istiyoruz. Kanun geçer, kişi başvurur. Biz bir iş konuşunca ok yaydan çıkmıştır. Bunlar takvime uygun olarak meclisin, bakanlığın çalışmasına göre adım adım atılır. Şubat ortalarında biter diye umut ediyorum. Bunlar ilgini çekebilir. DS4, şimdi DS Store'larda sizinle tanış. Ama verbül devam ediyor değerli izleyenler yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Mustarıyla volkan, <gülüyor> Mustarıyla sar, e, sarıldı, e, ile sarıldılar ve volkan devresine büyük şok geldi değerli izleyenler. Galatasaray maçına Volkan Demirel'e büyük tepki var. Söre ile sarıldıktan hemen sonra değerli izleyenler. Atakaş Hatay Spor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Galatasaray tribünün tepkiyle karşılandı. Mücadele öncesi samimi olduğumuz Söre sarılan Volkan Demirel'e maç başlamadan önce ıslıklı protesto yapıldı. Volkan Demirel'in adı anons edildiğinde tüm stadyum hep bir ağızdan ıslıklı protesto gerçekleştirdi. Galatasaray maçında Volkan Demirel'e büyük tepki var. Muslera ile sarıldıktan hemen sonra. 13 Ocak 2023-2040 son güncelleme, 13 Ocak 2023-2045. Atakaş Hatayspor Spor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Galatasaray tribününde tepkiyle karşılandı. Mücadele öncesi samimi olduğu Muslera ile sarılan Volkan Demirel'e maç başlamadan önce ıslıklı protesto yapıldı. Volkan Demirel'in adı anons edildiğinde tüm stadyum hep bir ağızdan ıslıklı protesto gerçekleştirdi. Takip et. Galatasaraylı taraftarlar, Atakaş-Hatay spor maçı öncesinde Volkan Demirel'e tepki gösterdi. Mustera ile sarıldılar. Futbolculuk döneminde arasının iyi olduğu bilinen Mustara ile maç öncesinde sıcak görüntüler sergileyen Volkan Demirel, sosyal medyada herkesin benisini topladı. Fakat bu olaydan saniyeler sonra tribünlerden tepki geldi. Anons edilince tepki Takımların kadroları ve teknik direktörler stadyumda anons edilirken Volkan Demirel'in ismi okunduğu anda Galatasaraylı taraftarlar genç teknik adama tepki gösterdi. O anlarda soğukkanlılığını koruyan Demirel hiçbir tepki vermedi. Bunlar ilgini çekebilir. Sivet çiftlerde Ocak indirimi A var. Ama öbür televizyon devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Gümüş ve altın çıkıyor, rengini görünce defineciler oraya akın etti. Değerli izleyenler, gümüş ve altın çıkıyor, sahilin rengini görünce defineciler oraya akın etti. Antalya'da şirketli işte yağış ve fırtına etkili ol, olmuş, günlük hayatı pek çok yönden olumsuz etkilemişti. Yağış ve fırtına etkisini yitirince ise taşan derelerin getirdiği aluvyonlar dünyaca ünlü Konya altı sahilinin bazı bölümlerini kahverengiye bürüt. Vatandaşlar dalgalarında olduğu sahildeki son durumu görmek için orada toplanırken defineciler de hatta bölge akın etti. Bazı vatandaşlar dev dalgalardan sonra direktörler altın ve bozuk para aradı. Bir kişi gümüş ve altın çıkıyor deniz. Gümüş ve altın çıkıyor sahilin rengini görünce. Defineciler oraya akın etti. 13 Ocak 2023-16-17 Son Güncelleme, 13 Ocak 2023-16-21 Antalya'da şiddetli yağış ve fırtına etkili olmuş, günlük hayatı pek çok yönden olumsuz etkilemişti. Yağış ve fırtına etkisini yitirince ise taşan derelerin getirdiği alüyonlar dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinin bazı bölümlerini kahverengiye bürüdü. Vatandaşlar dalgaların da olduğu sahildeki son durumu görmek için orada toplanırken defineciler de adeta bölgeye akın etti. Bazı vatandaşlar, dev dalgalardan sonra dedektörle altın ve bozuk para aradı. Bir kişi, gümüş ve altın çıkıyor, dedi. Takip et. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyardığı Antalya'da salı gecesi başlayan şiddetli yağış ve fırtına etkisini yitirdi. Dört gündür aralıksız devam eden yağış nedeniyle hayatı olumsuz etkiledi. Yağış yağların yanı sıra sürücülere de zor anlar yaşattı. Öğleden sonra ise yağış etkisini azaltmaya başladı. Rüzgarın da kesilmesiyle birlikte günlerdir evlerinde olan Antalyalıların dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline geldi. Vatandaşlar hem dev dalgaların görselliğini izledi hem de o anları fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi. Kumsala inmeyenler ise sahilde bandında yürüyüş yaptı. Dedektörle aradılar. Bazı vatandaşlar ise yazın sahilde turistlerin düşürdüğü ziynet eşyası ya da bozuk paraları dedektörle aradı. Gümüş ve altın çıkıyor. 25 yıldır dedektörle sahilde altın arayan Ali Özyurt, Altın arıyorum bozuk para topluyorum. Gümüş ve altın çıkıyor. Bugün şansım az ama dün iyiydi. Bu işi yirmi yıldır yapıyorum. Yağmurda zor oluyor ama ekmek kapısı, şansımızı arıyoruz. Düşürülenleri bulmaya çalışıyoruz. Yoksa dalga gide gele aşındırarak bunları kaybediyor. Biz değerlendiriyoruz, dedi. Şiddetli yağışın ardından taşan boğa çayının getirdiği alüvyonlu sular ise sahil bandını kahverengiye bürüdü. Çayın taşıdığı odun parçalarını ise bazı vatandaşların topladığı görüldü. Sörf yaptılar. Te yandan dev dalgaları sörfçüler ise fırsata çevirdi. Yağışa rağmen sporcular aldıkları sörf tahtaları ile deva dalgaların arasına daldı. Kimilerinin bakmaya bile korktuğu dalgaların arasına korkusuzca dalan hem spor yaptı hem elendi. İha! Merakla beklenen sonuçlar paylaşıldı. Çarpıcı dolar tahmini. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. <gülüyor> Ama haber bültenimiz devam ediyor değerli izleyenler. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Rahat seçilecek ismi açıkladı. topu 5 lideri attı değerli izleyenler masanın gündemini belirleyecek sözler geldi. Babacan topu 5 lideri attı gündeme damgasını vuracak çıkış geldi. Rahat seçilir en iyi şekilde yönetirim dedi. Deva Partisi Genel Başkan Erdi Babacan altılı masada adaylık tartışmaları sürerken rahat seçilecek bir isim olarak kendisini gösterdi. Altılı masanın kendi ismi üzerinde mutabık kalması durumunda en iyi şekilde yöneteceğini öne süren Babacan ayrıca Bizim kimseden hiçbir talebimiz yok diyerek seçimlere en az 41 ilde kendi isimleriyle gireceklerini açıkladı. Babacan topu 5 lideri attı. Gündeme damgasını vuracak çıkış. Rahat seçilir. En iyi şekilde yönetirim. 13 Ocak 2023-13.59 son güncelleme. 13 Ocak 2023-13.59 Devam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 Altılı masanın adayı için CHP lideri Kılıçdaroğlu ismi ön planda kalmaya devam ederken zaman zaman ABB başkanı Mansur Yavaş ile İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'nun isimleri de gündeme geliyor. DEVA Partisi lideri Babacan ise kendisinin adaylığı ile ilgili dikkat çeken bir mesaj vererek adeta topu altılı masaya attı. Aday masadaki liderlerden olsun vurgusu. Babacan, YouTube üzerinden yayın yapan Medyascope kanalında gazeteci Ruşen Çakır'ın sorularını yanıtladı. Altılı Masanın Cumhurbaşkanı adayları arasında kendi isminin de geçtiği hatırlatılarak, Ali Babacan gerçekten aday olmak ister mi sorusuna Babacan, bizim önceliğimiz altı genel başkanın oturduğu masanın içinden bir aday çıkması, yanıtını verdi. Rahat seçilir, en iyi şekilde yönetirim. Babacan şöyle devam etti. Bizim önceliğimiz bu. Çünkü bu, süreci hızlandıracaktır ve kararlar daha hızlı alınacaktır. Dışarıdan bir yedinci isim söz konusu olduğu anda o yedinci ismin sürece adaptasyonu biraz daha zaman alacaktır. Ama altılı masa, nihayetinde dışarıdan bir isim konusunda mutabakata varırsa ne olur? Birkaç haftalık daha sürece ihtiyaç olur, adaptasyon sürecine o da olur. İşin kolayı bu altı genel başkandan birinin cumhurbaşkanı adayı olması. Benimle ilgili konuya gelince, eğer altılı masa benim ismim üzerinde mutabık kalırsa, tabii ki hem rahat seçilirim hem de en iyi şekilde yönetirim. Ama şu anda bizim önceliğimiz kim sorusu değil. Milletvekili seçimlerinde işbirliği olacak mı? Milletvekili seçimlerine altılı masanın nasıl gireceğine yönelik çalışmalar ile kontenjan iddialarının hatırlatılması üzerine de Babacan sadece bu konularla ilgili çalışmak üzere komisyon kurma kararı aldıklarını hatırlattı. Babacan seçim bölgeleri bazında bu 6 parti arasında milletvekili seçimlerinde nasıl işbirliği yapılabilir? Bunun bir fikri egzersizini yapsınlar arkadaşlarımız. Diye altılı bir komisyon oluşturduk biz de bugünlerde bir isim vereceğiz o komisyona değerlendirmesini yaptı. Seçime en az 41 ilde kendi logomuzla, ismimizle giriyoruz. Her partinin özgün kimliği var, onu da korumak gerekiyor, görüşünü de aktaran Babacan sözlerini şöyle sürdürdü. Bizim Deva Partisi olarak tutumumuz çok net, Böyle kontenjanmış, şuymuş, buymuş bizim öyle bir derdimiz yok. Hiçbir partiden hiçbir talebimiz de yok. Biz Deva Partisi olarak kendi lobumuzla, kendi ismimizle seçime gireceğiz diye ilan ettik. Bu ne demek? En az 41 ilde kendimiz seçime giriyoruz, uzlaşma olursa diğer illerde nasıl seçime girilir, hangi parti başka partiyle nasıl işbirliği yapar, partilerin ortak bir milletvekili adayı olabilir mi bütün bu modellerin çalışılması gerekiyor? Bizim kimseden hiçbir talebimiz yok. Biz kendimiz seçime giriyoruz, en az 41 ilde giriyoruz. Diğer illerde de işbirliği modellerine bakarız, tutumuz bu. İlginizi çekebilir. Sadece ikisi yükseldi. O parti bir yılda büyük düşüş yaşadı. Üçüncü sandık ufukta gözüktü. CH Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli izleyenler. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Survivor 2023'ten ilk görüntüler geldik değerli izleyenler. Survivor 2023'ten ilk görüntüler yayınlandı. Acun Ilıcalı Survivor'a böyle giriş yapıyor. Survivor 2023 heyecanı 15 Ocak Pazar akşamı başlıyor. Ünlüler, gönüllüler ve fenomenler olarak 3 ayrı takımın mücadele edeceği Survivor 2023'ün ilk fragmanı da Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından paylaştı. Fragmanda Acun Ilıcalı'nın Survivor adasına spor bir arabayla giriş yaptığı görülüyor. Survivor 2023'den ilk görüntüler yayınlandı. Acun Ilıcalı Survivor'a böyle giriş yapıyor. 13 Ocak 2023-2333 Son Güncelleme 13 Ocak 2023-2336 Survivor 2023 heyecanı 15 Ocak Pazar akşamı başlıyor. Ünlüler Gönüllüler ve fenomenler olarak 3 ayrı takımın mücadele edeceği Survivor 2023'ün ilk fragmanını da Acun Ilıcalı'lı sosyal medya hesabından paylaştı. Fragmanda Acun Ilıcalı'nın Survivor adasına spor bir arabayla giriş yaptığı da görüldü. Takip et. Dominik'te aylarca sürecek olan zorlu macera Survivor yeni formatıyla ekrana dönüyor. 3 ayrı takımın yarışacağı Survivor'dan ilk görüntüler de geldi. Dominik'ten ilk görüntüler Acun Alıcalı Survivor 2023 fragmanını tüm yarışmacılarımıza gönülden başarılar notuyla paylaştı. Fragmanda her yıl Survivor'a değişik araçlarla giriş yapan Alıcalı'nın bu seneki tercihinin ise yeşil bir spor araba olduğu görüldü. Yarışmada ünlüler kadrosunda Seçkin Piriler, Wilson, Zeynep Alkan, Aysu Keskin, Cansu Tuman, Yusuf Güney, Barış Terli, Murat Eken ve Berdan Mardin'i yer alıyor. Gönüllüler kadrosunda ise Aziz, Gizem Avcı, Aleyna, Asena, Osman Can, Özgür, Tunga ve Kardelen yarışacak. Fenomenler takımında ise Alper Rende, Busepilan, Ali İbrahim Göker, Elanur, Çabihan ve Kürşat Van yer alıyor. Bunlar ilgini çekebilir. Yeni DS9 sizinle tanışmak için şimdi DS torlarda. Zara Ama haber bültenimiz devam ediyor. dostlar Yaklaşık bir saat değil bu ekranlardayız. Bir diğer haberimizle geçiyoruz. Yenilgi sonrası patladı. Oyuncunun bir dediği değerli izleyenler. Volkan Demirel. Yenilgi sonrası patladı. Gol Gol yerken oyuncunun biri dedi. Atakaç Hatayspor'un teknik patronu Volkan Demirel. 4 sürprik 6 sayılı yenilgi sonrası ilginç ifadeler kullandı. Yedeklerde goldeki detayı herkesle paylaşan Demirel'in sözleri sosyal medyada gündem oldu. Volkan Demirel yenilgi sonrası patladı. Gol yerken oyuncunun biri 13 Ocak 2023-23.04 son güncelleme, 13 Ocak 2023-23.04 Atakaş Hatayspor'un Spor'un teknik patronu Volkan Demirel, 4-0'lık Galatasaray yenilgisi sonrası ilginç ifadeler kullandı. Yedikleri gol'deki detayı herkeste paylaşan Demirel'in sözleri sosyal medyada gündem oldu. Takip et. Atakaş Hatayspor Spor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Galatasaray'a 4-0 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Gol yerken oyuncunun biri krampon değiştiriyor. Eksik bir şey yoktu. 11-11 sahaya çıktık. Anlatılacak çok şey var. İlk golü yiyorsunuz. Gol yerken oyuncunun biri krampon değiştiriyor. Geriden oyun kurma sevdası bizim takımımıza ne yazık ki var. Bu sevdaya nereden düştüler bilmiyorum. İnsanları alışkanlıktan kurtarmak çok zor. Bu seneyi atlatabilirsem. Maç bitince söylenecek çok şey var ama. Şimdi önümüzde bay haftası var. Transferlerimiz var. Maçlara hazırlanacağız. Başka türlü çıkar yolumuz yok. Bu seneyi atlatabilirsem atlatacağım kendi adıma. Bunlar ilgini çekebilir. Sivet şört modelleri avva. Şimdi satın al. Ana haber ürtenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda yöntemiz. Ve diğer haberimizi... Burdur'da şüpheli yapıcık bulunan şüpheli spor çanta polisi harekete geçirdiği ile kontrolü olarak patlatılan çantanın içerisinde spor malzemeleri çıktı. Burdur'da şüpheli çanta paniği. Çanta trafiğe <gülüyor> kapandı. 13 Ocak 2023-22.57 Son Güncelleme, 13 Ocak 2023-22.57 Burdur'da ara sokakta bulunan şüpheli spor çanta polisi harekete geçirdi. Hünye ile kontrollü olarak patlatılan çantanın içerisinden spor malzemeleri çıktı. Takip et. Olay, saat 20.35 sularında Burdur Merkez Atatürk ve Türk Caddesi'nin kesişiminde meydana geldi. Sokak ortasında bulunan spor çantadan şüphelenen polis ekipleri alarm durumuna geçti. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, Atatürk Caddesi'ni trafiğe kapattı. Olay yerine sevk edilen bomba imha ekipleri şüpheli çanta çevresinde, ilk kontrolü yaptıktan sonra özel kıyafetlerini giyerek çantanın altına fünyeyi dikkatli bir şekilde yerleştirdi. Kontrollü patlama anonsu sonrasında spor çanta fünye ile patlatıldı. İçinde spor malzemesi çıktı. Patlamanın ardından çantayı kontrol eden ekipler içinde spor malzemeleri olduğunu belirledi. Tehlikeli bir durumun olmadığı anlaşılınca yol tekrar trafiğe açıldı. Tüm yaşananları vatandaşlar dikkatli gözlerle takip etti. İHA Ama haber bültenimiz devam ediyor derdi. Dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz Ekors ayrıldı ama para kazandırdı değerli izleyenler Beşiktaş Vodforst'un sözleşmesinin fesih edildiğini açıkladı Fesih bedeli de belli oldu Beşiktaş kodaun sözleşmesinin fesih edildiğini açıkladı Manchester United imza atacağı konuşulan Yıldız oyuncunun feshi anlaşması resmen açıklandı siyah beyazlar bu anlaşma gereği 2 milyon avro para kazanacak Beşiktaş ba ve Gorstun sözleşmesinin feshedildiğini edildiğini açıkladı fesih bedeli de belli oldu 13 Ocak 2023-21.41 son güncelleme, 13 Ocak 2023-21.48 5. Çiktaş, Wout ve Gorstun sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Manchester United'da imza atacağı konuşulan yıldız oyuncunun fesih anlaşması resmen açıklandı. Siyah-beyazlılar bu anlaşma gereği 2.825.000 avro para kazanacak. Takip et. Baut ve Gorst. Hollanda, yaş 31 pozisyon forvet. Tüm istatistikler için tıklayın. Beşiktaş, Baut ve Gost'un sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Siyah Beyazlılar, Manchester United'da transfer olacak Baut ve Gost'un kiralık sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. İşte açıklama. Profesyonel futbolcumuz Wout François-Maria Begos ve kulübü ile yapılan geçici transfer sözleşmesi oyuncu ve kulübü ile karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır. bunun FC kulübü tarafından sözleşmenin erken fesih nedeniyle şirketimize 2 milyon 825 bin avro fesih bedeli ödenecektir. Manchester'a imza atıyor. Manchester United menajeri Ten Hag, ve transfer etmeye çok yakınız ancak o Manchester City karşısında forma giymeyecek ifadelerini kullanmıştı. Bunlar ilgini çekebilir. Bu haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saatleri bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Gülüm videosunda bugün ölümden kıl payı kurtuldular, o anlar kameralara anbeğen yansıtı. Anne ve minik bebeği ölümden kıl payı kurtuldu, korkutan kaza kameralar yansıtı. Balatya'da yaya geçtiğinden kucağındaki bebekle geçmeye çalışan bir kadın. Motor psikolojileri çarpıştıktan sonra sarılan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazana ise saniye saniye kameralara ampeyan yansıdı. Anne ve minik bebeği ölümden kıl payı kurtuldu. Korkutan kaza kamerada. 13 Ocak 2023 16.06 son güncelleme 13 Ocak 2023 16.06 Malatya'da yaya geçidinden kucağındaki bebekle geçmeye çalışan bir kadın, motosiklette çarpıştıktan sonra savrulan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza anı ise saniye saniye kameralara yansıdı. Takip et. Kaza, 7 Aralık 2022 Çarşamba akşam saatlerinde Malatya, Elazığ Karayolu Buhara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, küçük sanayi sitesi kavşağı istikametine seyir halinde olan İAKA idaresindeki otomobil ile MET yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil yaya geçidinden yolun karşına geçmekte olan yayaların arasında daldı. Kend Güvenlik Yönetim Sistemi, KGS, kameralarına ambeyan yansıyan kazada MG ile AGG yaralanırken kucağında bebekte yolun karşına geçmeye çalışan kadın bir adımla ölümden döndü. Yaralıların hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı kazayla ilgili başlatılan tahkikatın ise sürdüğü öğrenildi. İHA Ana Haber bültenimiz devam ediyor. Değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ikramlar'dayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Beş yılda eş operasyon 89 kişi yakalandı. Milyonlarca liralık vurgun yapmışlar değerli izleyenler. Yasadaşı Bahis Şebekesi de 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Milyonlarca liralık vurgun yapmışlar. organize Suçlar pol suçlar polis tarafından Antalya Merkezi 5 ilde eş zamanlı yasadaşı bahis operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 89 kişi gözaltına alındı. Yaklaşık 20 milyon liraya haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şüphelerin kazancı aklamada kullandıkları altırıks araç ile tüm mal, mal varlıklarını el konuldu. Yasa dışı bahis şebekesine 5 ilde eş zamanlı operasyon. Milyonlarca liralık vurgun yapmışlar. 13 Ocak 2023 2207 son güncelleme 13 Ocak 2023 2207. Organize Suçlar Polisi tarafından Antalya merkezli 5 ilde eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 89 kişi gözaltına alındı. Yaklaşık 20 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şüphelilerin kazancı aklamada kullandıkları altı lüks araç ile tüm mal varlıklarına el konuldu. Takip et. Antalya merkezli Gaziantep, Iğdır, Eskişehir ve Isparta illerinde faaliyet gösteren ofislerde yasadışı yollarla bahis oynatan ve bu sitelerin para transferlerini gerçekleştiren şebekeye operasyon düzenlendi. 20 milyon liralık haksız kazanç. Yaklaşık 20 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik olarak yapılan 5 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda, Yeşe liderliğindeki yasa dışı bahis suç örgütüne dahil 89 şüpheli yakalandı. Silah da ele geçirildi. Operasyonda ruhsatsız bir tüfek, 3 tüfek ve 623 bin lira ele geçirilip çok sayıda dijital materyale el konuldu. Şüphelilerin suçtan elde ettikleri kazancı aklamada kullandıkları değerlendirilen altı lüks araca ve yine şüphelilere ait diğer tüm mal varlıklarına el konuldu. İşlemleri tamamlanan 41 şüpheli bugün Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. İha. Bunlar ilgili çekebilir. An haber bürtülümüz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranı ördeyiz diğer haberimize geçiyoruz. Sosyal medyada gündem oldu Kemal Kılıçdaroğlu'na çok konuşulacak pankart açıldı değerli izleyenler. CHPG başarı Kemal Kılıçdaroğlu için açılan pankart gündem oldu. Dikkat Godfather müziğiyle ile karşıladılar değerli izleyenler. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Denizli'de partiler bir araya geldi. Kılıçdaroğlu katılılığı programda The Godfather Müziği ve Demokratik Baba pankartıyla karşılandı. Açılan pankart sosyal medyada gündem oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için açılan pankart gündem oldu. The Godfather Müziği ile karşıladılar. 13 Ocak 2023-2057 Son Güncelleme 13 Ocak 2023-2059 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli'de partililerle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, katıldığı programda The Godfather, Müziği ve Demokratik Baba pankartıyla karşılandı. Açılan pankart, sosyal medyada da gündem oldu. Takip et. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Denizli'de partililerle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, partililerle bir araya geldiği programda dünyaca ünlü The Godfather filminin müziği ve The Democratic Father Demokratik Baba pankartı ile karşılandı. Sahnede çalan müzik ve pankarta programdakiler alkışlarla karşılık verdi. The Godfather pankartı da çok konuşulmuştu. Daha önce de Antalya'da gençlerle bir araya gelen Kemal Kılıçdaroğlu, gençlerin hazırladığı The Goats ile karşılanmıştı. Söz konusu pankart, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo satranç oynarken çekilen fotoğrafa Kılıçdaroğlu da eklendiği şeklindeydi. Bunlar ilgini çekebilir. Ama Haber Ültenimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Ukrayna'ya olmayan geri geldi yasa dışı olur diyerek duyurdular değerli izleyenler. Polonya'nın Ukrayna'ya Leopard tankı, tank vermesine Almanya'dan tepki geldi. Yasa taşı olur dedi. Polonya hükümeti Ukrayna'ya Rusya ile olan Savaşı'nda destek vermek için Leopard tanklarını göndereceğini açıklamıştı. Zelenski'nin de Ukrayna'lılar bu yardım yardımı uzun yıllar boyunca hatırlayacaklar dediği desteğe Almanya'dan tepki geldi. Alman hükümeti Almanya'nın izni olmadan Polonya'nın Ukrayna'ya Leopard tankı vermesi durumunda bunun yasası dışı şey olacağını bildiğiz. Polonya'nın Ukrayna'ya Leopard tankı tank vermesine Almanya'dan tepki gösterdi. Yes, yes. 13 Ocak 2023 21:12 son güncelleme. 13 Ocak 2023 21:12. Pol yes. Polonya hükümeti Ukrayna'ya Rusya ile olan savaşında destek vermek için Leopard tanklarını göndereceğini açıklamıştı. Zelenski'nin de, Ukraynalılar bu yardımı uzun yıllar boyunca hatırlayacaklar, dediği desteğe Almanya'dan tepki geldi. Alman hükümeti, Almanya'nın izni olmadan Polonya'nın Ukrayna'ya Leopard tankı vermesi durumunda bunun yasa dışı olacağını bildirdi. Takip et. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, uluslararası koalisyonun parçası olarak bir bölük Leopard tankını Ukrayna'ya devretmeye karar vermiştir, açıklamasını yapmıştı. Ukrayna'nın savaşta elini güçlendirecek bu karara Almanya karşı çıktı. Almanya hükümet sözcü yardımcısı Christine Hoffman, Polonya'nın tek taraflı bir kararla Ukrayna'ya Leopard tankı sevk etmesi durumunda ne olacağının sorulması üzerine bu yasa dışı olurdu. Federal hükümetin onayı gerekiyor. Kurallar böyle, dedi. Bunun endişe duyulacak veya korkulacak bir şey olmadığını kaydeden Hoffman, ''Bunun gerçekçi bir varsayım olduğunu sanmıyorum.'' diye konuştu. Hoffman, Polonya'dan bu yönde bir talep gelmediğini de vurgulayarak, ''Hayır'' diyebileceğimiz bir soru yok, ancak şu anda neyin doğru olduğu ve Ukrayna'yı nasıl desteklediğimiz konusunda sürekli bir fikir alışverişi içinde olduğumuzu söylüyoruz.'' ifadesini kullandı. Ukrayna'ya büyük destek bunu uzun yıllar boyunca hatırlayacaklar. Almanya, tankların verilmesi konusunda önemli rol oynuyor. Pol Polonya Cumhurbaşkanı Andrek Duda, 11 Ocak'ta ülkesinin Ukrayna sınırında yer alan Rizesov şehrinde yaptığı açıklamada, Leopard tanklarından oluşan bir bölü Ukrayna'ya teslim edeceklerini açıklamıştı. Almanya, Leopard tanklarının Ukrayna'ya verilmesi konusunda önemli rol oynuyor çünkü Almanya'dan silah alan ülkelerin, bu silahları üçüncü bir ülkeye verebilmesi için Berlin hükümetinin onayı gerekiyor. Bunlar ilgini çekebilir. Sivet modelleri AVA. Şimdi satın al. Yeni Citroen C4X Citroen Showroomlarında Citroen. Buraya tıkla sokağın çocukları sadece Bulut vedy yayında bulut kayıt ol tabboladan sponsorlu içerikler Ana sayfaya dönmek için tıklayınız Komşuda kriz çıktı ülke nüfusu eriyor Özgür özelden Süleyman Soylu iddiası bakanlıktan yanıt geldi Tatil için Türkiye'yi seçmişti. Putin'den o isme şaşırtan Azar. Tabola'dan. Sponsorlu içerikler. Sizin için seçtiklerimiz. Ya birinci dünya savaşı hiç yaşanmamış olsaydı. Strateji oyunu tarihi senaryoları simüle ediyor tarihsel strateji oyunu. Şimdi oynat. Avva erkek gömlek modelleri Ava. Şimdi satın al Yeni DS9 sizinle tanışmak için şimdi DS Store'larda Zarafetin gücü ise otomobilesi Dubai'deki lüks bir villa ne kadardır? Dubai Villa Sirch ADS Sakinliğin gücünü hisset Citroen Buraya tıkla Çekiz ve Gül Bir Bezatkarçe Hikayesi Bulut ve'de yayında. Hemen izle Bulut. Kayıt ol. Anahtar kelimeler. Almanya, Polonya, Ukrayna, Zelenski. 16 12 8 2 9 0 0 Takip et. En çok okunan haberler. Skandal görüntüler sonrası İsveç'ten tehlike mesajı. Röportaj yapmak isteyen muhabire çirkin hakaret. Yeşilçam'ın erotik güzeli değişimiyle şoke etti. Baldızının çıplak pozlarına yorum yağdı. Gümüş ve altın çıkıyor, sahilin rengini görünce. Definecilerin akını. Topu 5 lideri attı. Rahat seçilir, en iyi şekilde yönetirim. İlginizi çekebilir. Müziği bıraktı, açık pozları sildi. Kapanacak mı? Bebeğini ilk kez gösterdi. Babasının kopyası. Sizi adeta filmin içindeymiş gibi hissettirecek fiyatıyla dudak uçuklatan televizyonlar. Dekolteler, kalça dansları ve dağası 2022 yılında en çok onları konuştu Mucizeyi başardı Horkunç da bota alabora olunca Çok sevilen Philip ayırt yerde 1000 TL'nin üzerinde indirim Seks işçisinden ağızları açık bırakan hikaye Müşterimle birlikteyken eşi otel odasını bastı ve sonra amaynettim 84 yaşındaki kadını mezarından çıkartıp tecavüz ettiler, cesedin yanına uzanmış halde yakayı ele verdiler millet. İhtişamı ve dinamizmi birleştiren yeni DS7 çok yakında Türkiye'de, DS automobilesi. Sponsorlu. Ya Birinci Dünya Savaşı hiç yaşanmamış olsaydı? Strateji oyunu tarihi senaryoları simüle ediyor Supremacı. 1914 strateji oyunu alternatif tarihsel senaryoları simüle etmektedir. Tarihsel strateji oyunu. Sponsorlu. Şimdi oynat. Avva erkek gömlek modelleri Avva gömlek modellerini şimdi keşfet Avva. Sponsorlu. Şimdi satın al. Yeni DS9 sizinle tanışmak için şimdi DS storlarda. Zarafetin ya, gücükse otomobil. Bayağı balkonda, Sponsorlu. herhalde. Dubai'deki ha. lüks bir villa ne kadardır? Dubai'deki villa fiyatları sandığınızdan uygun olabilir Dubai Villa Silç ADS. Sponsorlu. Sakinliğin gücünü hissettiğini Citroen C4X Citroen şorlomlarında Citroen. Sponsorlu. Buraya tıkla. Sivet şört modelleri, en rahat sivet şört modelleri, en cazip fiyatlarla avvada ava. Sponsorlu. Şimdi satın al. Yeni Citroen C4x Citroen şovrumlarında yeni Citroen C4x2 keşfedin. Citroen. Sponsorlu. Buraya tıkla. Çekkiç ve gül. Bir beyzatçe hikayesi bulut vd.'da. Hemen izle Bulut. Sponsorlu. Kayıt ol. Dubai'de satılık villalar sizi şaşırtabilir arama reklamları. Sponsorlu. Nasıl uygun fiyatlı araç sahibi olabilirsin? ikinciyeli.com. Sponsorlu. Şimdi keşfet. Eski Rus ajanından herkesi şaşırtan itiraf. Her erkeği kendime aşık edebilirim, Mainet. Böyle canilik görülmedi. Sevgilisiyle otel odasında beraber olabilmek için bebeğini arabada ölüme terk etti, Maynet. Sokağın çocukları sadece Blutvede yayında, 01'in yaratıcılarından sokağın çocukları, 5. sezonuyla sadece Blutvede, Blut. Blut. Sponsorlu. Kayıt ol. Yeşil Kart çekilişi programı için başvurunuzu şimdiden hazırlayın. Usafis. Sponsorlu. Kayıt ol. Fırış sade ile yiyecekler 5 kata kadar daha uzun süre taze fırış sade vakumlu gıda saklama sistemi, yiyeceklerinizi saklama şeklinizde devrim yaratıyor. Özel teknolojimiz tatları ve besinleri koruyarak yiyecekleri vakumsuz gıda saklama yöntemlerine göre, 5 kata kadar daha uzun süre taze tutar. Sponsorlu. Şimdi keşfet Most Popular Cristiano Ronaldo'nun baldızı güzelliğiyle kendine hayran bıraktı. Çıplak pozları olay minet Most Popular Yeşilçam'ın Ateşli Dilberi Zerrin Egeliler değişimiyle şoke etti. 80'ten iğrendim demiştim yet. Bu resimde ilk gördüğünüz şey kişiliğiniz hakkında çok fazla şeyi açıklıyor karenca cacar. Sponsorlu. 2023 için mutlu yıllar diliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Green Card çekilişine online katılım artık çok kolay Global Yuvesi. Sponsorlu. Banka entegrasyonu ile işletmenizin muhasebe işlemlerini otomatikleştirin momsiz. Sponsorlu En çok aranan haberler Ağzınıza bile sürmeyin. İçindeki bakteriler tuvaletten fazla. Yeşil erotik güzeli değişimiyle şoke etti. Sağlıklı sanılıyor ama damarları mahvediyor. Zararları korkutucu. Fırat Aydınus kimdir, kaç yaşında ve nereli? Uzmanlara göre size aşık olduğunu gösteren 7 işaret. Masterchef konudanla birik kimdir? Minik şebnemi şimdi görüm. Son hali çok şaşırttı. Etin olmazsa olmaz yancısı fırında kaşarlı mantar tarifi. 2023 bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç Türk lirası oldu? Göğüslerini doğal yolla anında büyüktü. Görenler şaştı kaldı. Buse Plan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor Buse Plan'ın hayatı ve biyografisi. MSEV sınavı başvuru ücreti ne kadar oldu? Araç sahipleri dikkat, 2568 Türk Lirası cezası var. Kalanlar nedir, ne demek? İfşası sosyal medyayı salladı. Gerçekten yalı çapkını. Yemeklerinizin lezzetini katlayacak 10 gizli malzeme. OGM-1128 personel alımı ne zaman? Kaşık kaşık içilecek tarif, fesleğenli enginar çorbası. Ağızda dağılan nefis bir tatlı, cennet rüyası tarifi. Çayın yanında nefis bir lezzet. Gözleme tarifi ve malzemeleri Oruç ne zaman başlıyor? 2023 ilk sahur hangi gün idrak edecek? Penisine sürdüğü yapıştırıcı hastanelik etti. Büyütmek için Elde kolayca hazırlayabilirsiniz, işte Starbucks kurabiye tarifi. Sütyensiz pozuyla takipçilerini büyüledi. Gelinin mutfakta evhamlı köfte tarifi. Gönüllere taht kuruyor. Elvis Presley'in 6 ay boyunca her gün yedi yemek. Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? Yeni anne olmuştu. Dekoltesiyle dikkat çekti. DSI-1273 personel alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır? Bugün ne pişirsem diyenlere lezzet önerileri. İşte 12 Ocak Yemek menüsü. Son dakika haberleri. Haberler. Finans. Yemek. Kadın. Magazin. Tren. Eğitim. Spor. Video. Yerel haberler. Teknoloji. Sağlık. Astroloji, vitrin, seçim haberleri, canlı maç anlatımı, gazeteler, e-mail, video bu, borsa seans istatisti, canlı borsa, finansal sözlük, yenler bu haberimize birlikte tarikhaber.com'a haber bültenin sonuna geldik daha fazla haber okumak istiyorsanız haber zaman olan tarikhaber.com'a bekleriz Sitemizde yer alan reklamlara tıklayarak bizlere destek verebilirsiniz daha mutlu daha huzur ve daha göre bir Türkiye'de uyanmak dileri akşamlar gelir Toşkı